Koşcanerken koştiğini deyip tarını var. Meni küpür, meni sağını var. Jaş kezde Otuz yaştın ulam vardı, ulam vardı canında. Caş kez deride, inaksi yücüğeken. Otuz yaştın ulam vardı, Karpacağını da Sen bir keptir boş şumkarm tün uçar zaman dün öktün Ocakçı şu, Ocakçı şu direktte südgen bay sühebes şu. O taç şuur gürektin Sen bir vafta ne gün içi oskiğe gemişten see you again bye süyemespetiniden see you again süzüp ötü süzüp ötüde Süyü degen hay, süyü hemez bektingiden Süyü degen, süzy